Selamlar. Benden yıllardır beklenen PewDiePie rehberi serisi karşınızda. Bu seride birinci bölümde kılıç, ikinci bölümde olta, üçüncü bölümde yay veya daha farklı şeyler olmak üzere sizlere PewDiePie öğreteceğim arkadaşlar. Eminim'in karşılığı için abone olmayı ve videonun yayılması için beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk bahsedeceğimiz şey blok. E, blok dediğimiz şey blokitle aynı şey değil arkadaşlar yani blok hitle blok farklı şeyler e, blok savunma e, bu sizin kalbinizin hani ne kadar gittiğini yani ne kadar yani azaltır hani blok yaptığınız zaman e, mesela şöyle yapıyorsunuz adam size vurduğu zaman canınız e, olduğundan daha az bir şekilde hasar alır. Ve bu sayede kendinizi korumuş olursunuz. Tabi anlık olarak e, fightlarda, savaşlarda anlık olarak yaşayacağınız şeyler hani bu çok etkili değil. Ama en basit şeylerden biri arkadaşlar. Burada her şeyi tamamen anlatmaya çalışıyorum. Suç ilisan şey ettiysem kusura bakmayın. E, şimdi de örneklerine geçelim. Şimdi arkadaşlar normal bir şekilde vurduğunuz hasarla bloklu bir şekilde vurduğunuz hasarı karşılaştıracağız. E, burada atanın gözünden ne görüyorsunuz oyunu arkadaşlar. Atanın gözünde böyle gözüküyor, benim gözümde de böyle gözüküyor. Ee, şimdi normal bir şekilde Ata'ya vuracağım ve ne kadar kalp gittiğini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, onda yarım kalp gitmiş olduğu gözükse de, kral fazla göre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafasının üstünde şu anda 18 yazıyor, 20 canı vardı ve şu anda 18 yazıyor. Bu da kral fazın hitlerinden kaynaklı arkadaşlar. Ee, blok gibi bir şekilde vurduğumda ise o 2, 2 azalmak yerine 1 azalacak. Göreceksiniz biraz sonra. Şimdi blok yap. Şimdi arkadaşlar bloklu bir şekilde vuracağım. Ve gördüğünüz gibi benim gözümden e, hitlerden dolayı 17 azaldığını görüyorsunuz bloklu bir şekilde. Ve bu sizi fightlarda bir tık daha korur arkadaşlar. Hasar almanızı engeller, hasar almanızı yavaşlatır ve sizi korur. Ve burada... E, hızlı düşünerek bazı şeyleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi de blockit'ten bahsedeceğim. Blockit ve blockun e, farklı şeyler olduğundan bahsetmiştim. E, şimdi ise blockit'i anlatacağım. Blockit arkadaşlar, mouse'un sol tıkı ve sağ tıkıyla aynı anda yapılan e, bir eylemdir. Bu rakibe daha kritik ve e, daha uzun uçurma olanağı sağlıyor. E, bu sayede e, rakibi kısa sürelerinde olsa da sürekli blockit yaparak rakibi tabi ki daha iyi ee, öldüremezsiniz bence tam olmaz olta da kullanmanız gerekir ama block de e, kritik vuruş ve uçurma sağlıyor arkadaşlar yani öteye doğru atıyor rakibi şimdi de örneğe geçelim Şimdi arkadaşlar, ör <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar örneği gösteriyorum canlarda azalma olması bile e, block hem savurma sağlar hem de canı random bir şekilde e, düşürebilir veya daha az düşürebilir arkadaşlar. Bu rastgele gelişen bir şey diye düşünüyorum. Ben çünkü e, vurduğumuz zaman e, çok fazla bazen etki yapmıyor. Bazen de etkisi oluyor bu lokit'in. Gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar atanın gözünden izleyeceğiz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar videoyu bir dakikan durduruyorum arkadaşlar. Stif rave e, rakibe sağ ve sol yaparak e, onu şaşırtma eylemidir. Yani e, onu savurma eylemi diyebiliriz. Yani sağ ve sol yapıyorsunuz ve adamı savuruyorsunuz ve şaşırtıyorsunuz böyle arkadaşlar. Zaten biraz sonra örneği göreceksiniz. E, Stif'in daha e, gerçekçi gözükmesi için, size daha iyi yansıtmak için combo e, oyunundayız. Şimdi de örneğe geçiyoruz. Hayırdır. Bir tık yapacağım orayı da çekersin. Evet <gülüyor> tamam Gel abi çekeriz abi hiç soru yok. Lan. Aldam. Bir yapacağım deyip ölmesi mi Şimdi arkadaşlar herkesin bilmediği, herkesin bilgi sahibi olmadığı bir şey göstereceğiz. Bu yeni bir şey değil ama herkes bilmiyor. Karafrazda. Ee, arkadaşlar öğreteceğimiz şey adı W tap. Ee, bu daha çok Bedvars'ta ve komoda kullanılan bir şey arkadaşlar. Yırıkeyvi ee, e, bu dokundurmamak için kullanılan bir şey yani. Kaba tabiriyle böyle. Ee, ben bunu pek bilmiyorum ama atabildiği için ata bunu gösterecek arkadaşlar. Hadi örneğe geçelim. Tamam. Tamam. Şimdi dur dur dur. <gülüyor> Burada konuş konuş bir. De ki şimdi göstereceğim falan de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok bardam be. Evet. evet, şimdi gösteriyorum. Oh, <gülüyor> dur dur sakin ol Biz Bir şey söyleyeceğim. Şimdi gösteriyorum deyip diye dalıyor direkt. Şimdi gösteriyorum. <gülüyor> Öldüm <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceksin değil mi? Öldürmek istiyordun <gülüyor> Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün yanımda Ata vardı. Ata'nın kanalını açıklama kısmında var. Ee, ona da geldiği için çok teşekkürler. Ata'nın da WTF'i öğretmesini gördünüz. Ee, videoda arkadaşlar e, gösterdiğimiz şeyler bizim PDF geçmişimizle alakalı. Biz de PDF'c'yiz. Umarım ödüyü beğenmişsinizdir. Video ben size aşağıdan video beğenmiyor unutmayın. Eee isim yani yaptığımız şeylerin ismi açıklama kısmında ve açıklaması var onların hepsi yazıyor açıklama kısmında okuyabilirsiniz arkadaşlar. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Ee, videoya emeğimizin karşılığını vermek için de beğenebilirsiniz. Yorumlarda da görüşleriniz belirtebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Oha. Ben de. <gülüyor> Sen öleceksin. Sen öleceksin. Öl. Öl. Öldü <gülüyor> öldü <gülüyor>